İşi kadar adam oldum baba. Bir baltıya sap olamadım. Aa, evet. Başkalarının evlatları işi gücü elinde babasını arşık veriyor ve ben hep senin cebinden alıyorum. <gülüyor> Doğru. Utanma, Utan da yok bende ha. Vallahi yok. Oğlum demesen öyle kendine. Sus be anne, sus. Hep beni sen yaptın böyle. Haksız mıyım baba? Haklı. <gülüyor> Ama evlat işte. Atsan atılmayım, satsan satılmayım. Çok enteresan bir tekniği var çocuğun ya. Tam böyle girişeceğim gibi oluyor, böyle bir harakiri yapıyor. Bütün hıncım da geçiyor ben. Eve. Tamam.